Pişmiş bal kabaklarınızı buzlukta ya da derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Karbonatlı bal kabuğu tatlısı yapacağım. İlk önce bal kabaklarımızı çok güzel temizliyoruz. Kabuklarını soydum, temizledim. Çekirdekli kısımlarını ve hilal şeklinde doğradım. 500 gram kadar bal kabağım var bunları bir kaba düzenlice yerleştirdim diğer kabıma iki buçuk yemek kaşığı karbonat ekliyorum biraz su biraz da su ekliyorum Karbonatı Karıştırıyorum İki buçuk yemek kaşığı Karbonatı Soğuk suda Erittim Doğramış olduğum kabaklarımı karbonatlı suyun içerisine yerleştiriyorum. Kabaklarımın üzerine kapatacak kadar soğuk suyu ekliyorum. Kabaklarım bir gece bir gece bekleyecek bu şekilde. Kabaklarımın üzerine bir tane tabak kapatıyorum ki kabaklar suyun yüzeyine çıkmasın diye bir gece bu şekilde karbonatlı suyun içerisinde bal kabaklarımı bekleteceğim. Bir gece karbonatlı suda beklettiğim bal kabaklarımı çok iyi bir şekilde 4-5 kere yıkadım ve tepsime dizdim. Şimdi şerbet olarak da bir kilo balkabağına bir buçuk su bardağı şeker, bir buçuk su bardağı suyu ekleyip karıştıracaksınız ve e, balkabaklarımızın üzerine dökeceğiz. Ama sizin e, balkabaklarınız çoksa bu şekilde yaparsınız bir kiloysa. Ama benim balkabaklarım biraz az olduğu için şekilde yapmadım. Bal kabaklarımın üzerine bu sosumu döküyorum. 30 derece fırında pişmeye bırakacağım. Bal kabaklarım pişti. Yaklaşık bir 40 dakika fırında pişti. Şimdi biraz daha parlak bir görünüm vermek amacıyla üzerine hafif toz şeker serpiyorum. En son bal kabaklarıma parlak bir görünüm vermek amacıyla Noz şekerlerimi serttim ve iki dakika iki dakika daha pişmeye bırakıp çıkaracağım. Bal kabaklarımız pişti, ince ince doğramıştım ve siz kalın doğrarsanız eğer suyunu biraz şekerle suyunu fırında biraz artırmanız gerekecek. Dilerseniz üzerinden biraz tahin gezdirerek. Derseniz Hindistan cevizi ya da ceviz ile servis edebilirsiniz. <Gülüyor> Afiyet olsun.